Sendromsuz Hayat Günlükleri kanalından hepinize tekrardan merhabalar. Ee, bugün Efe ile beraberiz. Sevgili Efe ile beraber. Ee, aklımıza pratik bir çözüm geldi. Ee, böyle dekoratif amaçlı e, bir LED uygulaması yapacağız karavana. Şöyle yakından bir bakalım isterseniz. Şimdi biliyorsunuz e, karavanda bu şekilde, e, bütün karavanlar da var aşağı yukarı. E, bu şekilde bir branda takmak için Şöyle bir kanal var. İnce bir kanal. Burada böyle e, keçet olukları var bu kanalların. Biz buraya led döşeyelim dedik. Şöyle de bir jack'ı var. Jack'da da bluetooth uygulamalı. E, Bunu 12 voltla çalışıyor şu anda bu led. 12 voltu besleyeceğiz buraya. Ya da e, adaptörle 220'ye de bağlanabilir. Bunu da bunun altından şu kısmı belki söküp altına gizleyip tamamen gizli e, ve e, elektrik bağlantısı olmadan 12 voltla çalışacak şekilde şu ön taraftan da bir e, 12 volt besleme almayı düşünüyoruz. Dolayısıyla aküyle e, tamamen gözükmeden karavanın herhangi bir orijinalliğini de bozmadan e, bu şekilde bir led uygulaması yapmak aklımıza geldi. Böylece tam boy arkaya kadar gidip ee, uzaktan kumandalı yani blutla çalışan, telefonda kontrol edilebilen renkleri değişebilen, parlaklığını değiştirebildiğiniz bir uygulama yapalım dedik. Şimdi buraya geldiğimiz zaman da şöyle hepsi burada komdan aldık bunu iki tane makara var bir tanesi üstünde bunlar da birbirine bağlanıyor toplam uzunluğu biz ölçtük burayı 10 metre gibi bir uzunluk zaten maksimum bunun 10 metre oluyor besleme sorunu çıkmaması için birbirine bağlanacak e, kamplarda da yine e, dış aydınlatma olarak kullanabilecek böyle bir uygulama yapalım dedik. E, bunun için bir ürün aldık. Aşağı yukarı e, ürünün fiyatı 500 lira. 10 metre. 12 voltla çalışıyor. Bluetooth üzerinden haberleşiyor. E, bunu da ürünün linkinde e, koyarız aşağıya. Dolayısıyla hani ekonomik bir çözüm. Daha pahalı çözümler de olabiliyor bu konuda. Ya tabii bir ambiyans katar. Bir dekoratif e, işlem bir Yarısını uygulamıştık. Çok hoşumuza gitti. Evet. Şimdi bir bütünle uygulamayı deneyeceğiz. Bizde bunun 3 metresi vardı. USB ile çalışan 5 volt beslemeli. Ee, onu fotoğraflarda koyarım ben. Ee, orada iyi bir sonuç aldık, Güzel durdu. Ee, bir de böyle gizli oluyor. hani e, Kapattığınız zaman ışıkları e, hiç gözükmüyor karavanın dışından. Böyle bir e, branda kanalına LED uygulaması daha önce de görmedim ben bunun şeyini birebir uygulamasında YouTube'da falan görmedim o yüzden size de bilgilendirmek istedik. Bakalım nasıl duracak. Şimdi yavaş yavaş uygulamaya geçelim. Ben biraz döşedim. Şunun içinde var gördüğünüz gibi. Buradan yürüte yürüte yürüte yürüte şöyle kanaldan karavan arkasına kadar döşeceğiz. Bir de altta isteyenler için burada da bir kanalı var bizim. Çoğu karavanda da vardır böyle kanallar. Bu kanalın içine de uygulanabilir ama biz aydınlatma daha hoş olsun diye yukarıdan ışık gelsin diye. Aynı şu dış ışık şu an yanıyor. Dış ışık uygulaması gibi. Aslında tam boy bir led uygulaması ve e, tamamen gizli. Bu ledlerin daha farklı versiyonları da var. Böyle programlanabilir olan adreslenebilir ledler var ama e, fiyatı 3 kat daha pahalı. Dolayısıyla ee, ekonomik olsun diye böyle bir başlangıç yapalım dedik. Bu tarz videoları e, beğeniyorsanız, takip ediyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve e, kanala like etmeyi unutmayın. E, kanalın gelişimi açısından ve daha çok kişiye ulaşması açısından da bu durum önemli. İşte bu şekilde şöyle tornavidanın da böyle hafif yardımıyla ittirerek e, biraz zor giriyor. Üzer silikonlu bunun outdoor diye ya da dış ortam diye geçiyor. Ona dikkat edin. Bir de bunun iç ortamı var o biraz daha ucuz. Fiyatını 500 lira olduğunu söyledik. Aşağı yukarı o civarlarda şu an tarih itibarıyla. Bir de bunun altında yapıştırıcısı var. Böyle sticker gibi. Onu açmıyoruz. Ona gerek yok. Aa güzel oldu tamam. İçine girdi. Şimdi iki, ikinci parçayı da buna takacağız. Şu kısımda ikinci parçaya gidiyoruz. ikinci beş metreye geçeceğiz. İkinci beş metrenin böyle bir jack'ı var. Şimdi bu oraya girmezse kanala mecburen... Bu kısmını kesip e, buradan lehim yapabiliriz. Şuradan lehim yapabiliriz. Girmez taşıacak, yapacak bir şey yok. ama girer gibi sanki biraz biraz zorla zorlasak içeri gitsek girer gibi duruyor. Hemen ben ikinci parçayı da o tarafa doğru gideyim. Şunun bağlantı noktası önemli. Aynı kablolar aynı hizaya gelecek. Mesela şu an yanlış oldu. Zaten üzerine işaret koymuşlar. Şöyle beyaz beyaza gelmesi lazım ki. Bu arada biz bu ledi daha önce denedik yandığını e, denemeden takmamak lazım tabi. Ledde bir sorun çıkarsa sonra hepsini sökmek filan. Evet bakın bu dışarıda kaldı. Tam bu dışarıda kaldı şimdilik. E, sonra buraya bir lehim yapabiliriz. Hatta oraya lehim nasıl yapacağım lehime de gerek yok aslında hani lehim makineniz yoksa da elle kablonun ucunu açıp birbirine e, bantlayıp yani birbirine monte edip daha sonra üzerine bant yardımıyla kapatabilirsiniz. Çok da zor olmadı beklediğimden kolay oldu diyebilirim. İstediğimiz zaman da tabi bunu hoşumuza gitmedi ya da karavanı satacağımız zaman da eğer alacak kişi bunu istemiyorsa tabi çıkartılabilmesi de çok önemli. Biz bunu bu arada Nasıl yaptık? Bir tane önce buradan ip geçirdik kanaldan sonra ipin boyunu ölçtük ona göre aldık LED'i. Eğer tabi şimdi LED konusunda çok e, iyi elektron arkadaşlar var. Onlar tabii ki daha profesyonel daha e, nokta atışı bir şey yapabilirler. Bu aslında biraz user friendly yani tamamen e, hiçbir ekstra e, lehim ya da e, birleştirme yapmadan tamamen user friendly yapılıyor. Yani herkesin yapabileceği bir şekilde çözdük. İşte yoksa açık satılan böyle ledlerden alıp ölçülü. Yine böyle silikonlu. Üstüne de çeşitli elektronik devre ve trafo yardımıyla da daha profesyonel yapılabilir. yapılabilirdi ama maliyet açısından da çok maliyetli oluyor. Burada biliyorsunuz bir tane jack vardı. iki tane 5 metrelik ledi birbirine bağlayan. Yanında havya olmadığı için bu kısmını da bu şekilde hemen açıp bantlayıp daha sonra içine atacağız üzerinden de şöyle bir kat daha bant geçtiğimiz zaman yani kablo oluşlarını açıp aslında kırmızıyı kırmızıya, beyaza beyaza gibi birleştirdik bunu da böyle içeri atıp tamamen bu noktayı kaybedeceğiz ve sıfırlayacağız evet uygulamayı bitirdik arkadaşlar ee, bu kısmını da şöyle arkasından geçirip ucunu şuraya bir sakladık modülü modülü sakladıktan sonra da şimdilik şöyle bir alttan bir e, adaptörü bağlantısı şakayı şuraya bıraktık. Evet projeyi tamamladık. Şu an şöyle uçlarını da gösterelim. E, şu noktada şu çöpümüzü de alalım buradan. Şu noktada gördüğünüz gibi hiç boşluk kalmadı. Fazlayı kestik. İşaretli yerlerden bu şekilde şöyle hafif hafif şeyler var. Bunları ufak yapıştırmalarla sabitlemek lazım. Ama genel olarak hepsi kanalın içine girdi. Bu tarafını da tamamladık. Evet Mertek'e. Şimdi bakalım açtı, açtık. Çemberden istediğimiz rengi yapalım bakalım. Şu an yeşil yanıyor. Evet mavi oldu. Kırmızı yapalım tamam Tamamen telefondan yapıyoruz değil mi? Evet herhangi bir bağlantımız yok. led e. Şu an kırmızı. Şu an kırmızı yandı. Şimdi ikinci o versiyona geçelim alttan. Şimdi buradan bir değiştir bakalım. Burada değişik modlar var. Ne renk oldu bakalım şimdi. Burada flash modları falan da var. Bak mesela evet. Renk değiştiren çakarlı böyle modları da var. Evet bir yandan da ateşimizi yaktık. Akşam oluyor. Hava soğuk. Bugün... Sevgili Epi ile beraber bir karavan led uygulaması yaptık. Sizleri de yardımcı olması açısından tanıtmaya çalıştık. Gerçekten her karavana uygulamayacak bir uygulama. Çünkü bu branda fitili diyelim oraya. Her karavanda aşağı yukarı var. Dolayısıyla her karavancının basitçe herhangi bir işlemde bulunmadan uygulayabileceği bir uygulama oldu. Daha profesyonel elektronikle ilgili arkadaşlar da belki lehimle ya da çeşitli devreler kullanarak daha da güzelini tabii ki yapabilirler. Uygulaması da şöyle gösterelim. Duo Strip diye bir uygulaması var. Hem iPhone'da hem Android'de. Şimdi ben buradan Efe'ye rica edelim. Şu açma kapamaya. Şöyle Basıp. bir seçelim. Evet. Her rengi burada. Şimdi hava karardığı için daha net görüyoruz. Uygulayabiliyor. Valla Sanki başarılı. Evet evet. Çok, gayet canlı ve gözü rahatsız etmeyen. Bir de kısalım istersen bir brightness ayarlanıyor. Ona değinelim. Şimdi uygulama özelliklerinin kurulumundan sonra bakalım. Biraz brightness de ayarlanabiliyor. Evet aşağıdaki şeyden. Dolayısıyla öyle parlaklık da çok parlak olursa akşamın kısabilirsiniz. Öyle göze alacak diye korkmayın. Bir de her istediğiniz renk yap, yapabildiğiniz için de her istediğiniz renk olduğu için de sonuçta her zevke uygun bir renk mutlaka bulunur. Hatta beyaz da var. Şöyle alttaki beyaza basar mısın? İkinci. Evet bakın beyaz da oluyor hani böyle direkt aydınlatma amacıyla beyaz da kullanılabilir. İsterseniz. Bugünkü videomuzda uygulamayı bitirerek sonuna geldik. Uygulamada biliyorsunuz şu noktada bir tane soket vardı. Biz onları tekrar araya bağladık. Evet bugünkü videonun sonunda yine elektrik karavanla alakalı elektronik videolar elektronik aksam videoları yapmamızı istiyorsanız mutlaka bize yazın. Ee, Görüşlerinizi belirtin. Bu tarz uygulamaları da e, yine basitçe beraber yapacağız. Ayrıca elimde bir kutu var. Bu kutunun ne da bir sonraki videoda anlatacağız. Şöyle efekten evet, rica edelim. Evet. İçin... Bu bir e, şöyle diyeyim, IOT cihazı. Kendimiz yaptığımız. Şöyle içinde gösterelim. İçinde bir e, Not MCU 32 dediğimiz bir mikro işlemci var. Ve çeşitli komponentler var. Bunu e, karamıza bağladığımız zaman artık evimizden çeşitli bilgileri görebileceğiz diyelim. Fazla da detayına girmiyoruz. Bir şey söylüyor musun Efe, nasıl? Yapacağız, bayağı değişik bir renk oldu ya bu arada. Evet. <gülüyor> ya, e, uygulamanın çeşitleri de var bu arada. Hani daha detaylı da incelemek lazım. E, mutlaka hani aldıktan sonra da zaten e, kullanıcılarda bunu deneyimler. E, bence güzel oldu. Yani gözü de rahatsız etmemesi e, bence hoş. Güzel bir kozmetik bir ürün. Videoyu buraya kadar izlediyseniz mutlaka kanala abone olun ve like etmeyi unutmayın diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Hoşça kalın. Görüşürüz.